Bile bile söndürdün güneşimi Geceleri bana geri verdin sen Yar yakarım bir sigara Çekerim buna da Eyvallah temizinden rakı masasında Eşlik eder bana tüm dostlar yine ah, Giden gitsin kalanlar Yar Dehir. Yine beni ele veriyor Bakışlarım fakat bu kez beni deneme diyor Sana son bir şans daha yok Kaybettin her şeyi bir çırpıda Mahvettin ise Stilettim olanları yolumda değil Hiçbir şey benim için sorunda değil Yaşayarak yazıyorum öyle ne değil Aşkına sokeyim itin ona da zehir Yakanda Içtim. Ben bu gece hoş değildim Seni görünce yenildim Aşka değine Yine beni ele veriyor Akışlarım fakat bir kez beni deneme diyor Sana son bir şans daha yok kaybettim Her şey bir çırpıda mahvetsin neyse Siktir olanları yolunda değil Hiçbir şey benim için sorunda değil Yaşayarak yazıyorum öyle ne değil Aşkına sokayım etin onu da zehir Yakanda Kalbimde yine durur ahım sen Günahım cehennemin arı Yakanla ellerim kalbinde yine durur ahım, sen